Hadi bir bakalım diyerek başlıyoruz serüvenimize. Batı felsefesinin ara sokaklarındayız. Arka sokakları değil, nihayet bulvarında yaşadığımız dünyanın açılan bütün pencerelerini oluşturan bu ara sokaklarında konuşulanlar sürekli dönüp dönüp ana caddemizi etkiliyor. O büyük bulvarda ne var ne yoksa bazen silip süpürüyor, bazen taşların yerini değiştiriveriyor. Dolayısıyla özetiyle söylemek gerekirse Tevhid Ocağı'nda Batı felsefesinde meydana gelmiş her unsurun bizim hayatımızdaki karşılıklarını anlamaya çalışıyor olacağız. Bir diğer taraftan adım adımda İslam düşüncesini konuşmaya başlayacağız. Hem bir düşünce hem de bir felsefe derken bu bölümle beraber her bölümde daha da derinlere gitmeye başlayacağız. Mesele nereden baktığın değil. Neyle ile baktığındır önemli olan. Relativite, işte bu bakış açısının farklılıklarıyla gelecek önümüze. Hadi başlayalım. Efendim, girişte de beyan ettiğimiz üzere, bir tarafı felsefeye, bir tarafı bir fizik teorisine bakıyor. Demek ki fizik dediğimiz şeyi öylesine bir anda geçip gitmemek lazım. Fizikti, geometri, biyoloji biyolojiydi derken, her birisi hayatımızın çok önemli bir kısmını hem de beklemediğimiz düzeyde etkili veriyor. Peki relativity ne midir? Relativity fizik yasalarının değişmezliğine ilişkin ışığın hızının tüm gözlemciler için aynı olduğuna dair Albert Einstein'ın ortaya koymuş olduğu günümüz Türkçesiyle ifade etmek gerekirse görecelilik ibaresinin altında değerlendirilir. Peki çok mu yenidir sorusuna cevabı biraz daha ileride alıyor olacaksınız ama Kusursuz iki saatin birini ötekine göre Uzayda çok daha hızlı hareket ediyorsa Her ikisi bir araya geldiklerinde artık aynı zamanı göstermeyeceklerdir Pratiği ile karşımıza çıkmakta Ancak bu pratiği ortaya koyanlar Belki de Albert Einstein'ın yanılmış olabileceği bir başka alanı unutuyor olabilirler Örneğin Resulü Kibre aleyhissalatü vesselamın miracında gidip gelişinde geçen süre için o kadar büyük bir kısalıktan bahsediyordu ki yatağının hala sıcak olduğunu ifade ediyordu. Relativite miraç manasında oldukça kıymetli. Zira iş biraz ilerleyip bu relativite anlayışının geçmişten beri gelen sana göre bana göre anlayışını da desteklemesiyle beraber Miraç ve benzeri kavramların insan hayatında pek de önemli ve elzem olmadığına dair ibareler konuluyor. Bu ibarelerdeki eksiklik eğer miracı bir fiziksel teori olarak ele almaya kalkarsanız ışığın kırılım yoluyla çekim gücünün değişimindeki eğilimin etkisinin unutulduğunu düşünmek lazımdır. Bu aslında sayıların sonsuz olmadığının delillerinden biridir. Ama konumuz yine de felsefedir bu ara sokaklardaki ince ve matematiksel, geometrik ve fiziksel bir karşılık. Bu insanlar için farklı hayatların farklı sonuçlar doğurabileceğine dair bir inanç. Peki bu değişkene bir bağlılık atfeden unsurda hayat sabite bağlıysa gerçekten değişebilir mi? Yani bu uçaktaki adamla yerdeki adamın sabit ele aldıkları konu zamanken, konu kendi hayatlarıyla ilişkili olduklarında sabit olan bir değer üzerinden meydana geldiğinde farklı hayatların farklı sonuçlar doğurmasıyla karşımıza çıkmaz mı? Elbette ki öyle. O zaman ilgili deneyde bazı şeyler fiziksel olarak göz ardı edildiği gibi bu deneyden yola çıkarak bu anlamı ortaya koymaya çalışanlar da kısmen kendi hayatlarının değişkenliklerine birer kılıf aramış olmazlar mı? Albert Einstein'ın söylemiş olduklarından hareketle hızla hareket eden taneciklerde açık bir şekilde kütle artışı gözlemlenmiştir. Bu gözlem elbette ki CERN deneylerinde de devam ediyor. Bu kütle arttıkça insanoğlunun ulaşması imkansız olarak addedilmiş olan ışık hızında madde formundan bir başka forma geçeceğine dair tezler de mümkün. Ancak bütün bunları söylerken maddenin tek bir formu olduğuna dair inançtan hareket ediyoruz. Halbuki bir maddenin madde olabilmesi için, bugün kuantum teorisyenlerinin de ifade ettiği üzere bundan önce bir başka halinin olması mümkün. Eğer maddenin şu an Elimizde tuttuğumuz halinden bir önceki halide mümkünse kendisinden sonraki hal için kütle artışının bir limit fonksiyonuyla anlatılması kafi gelmez. Fizik konusuna girmiyoruz elbette ama bir hakikat var. Eğer bu anlayışla yolculuğa devam edersek gözlemlenen maddenin diğer formlarının reddi söz konusu olacaktır. Bu reddi de doğal olarak hem meleklerin hem de diğer bütün göremediğimiz cinlerin ve bütün bugün batı dünyasının parapsikolojik ya da psikolojik diye adlandırmış olduğu her şeyi ama her şeyi reddetmek zorunda kalacağız. Peki bütün bunların yanında insanın kendi zihninde oluşturduğu bir düşüncenin karşısında meydana getirmiş olduğu etkiden nasıl bahsedebiliriz? Bu etkiden bahsetmek fiziğin konusudur değildir diyebilir misiniz? Halbuki sinir akson ve dendritlerinde meydana getiren elektromanyetik fonksiyonlar bugün Albert Einstein'ın tezinin içerisinde de yer ediniyor. Öyleyse bu yerleşke ve tezin kendisinde ya da bu relativite konusunun özünde de birtakım eksiklikler var. Var ki Harvard Üniversitesi'nde bu konuda hala Albert Einstein'ın söylemiş olduğu sözlerin tam olarak anlaşılması güç ve eksikliklerinin mevcut olduğunu söylüyor. Eksik olan bir şeyden hareketle bir bütünü tamamıyla anladığımızın olan iddiası, nihayetinde meleklerin de olmayacağına dair iddianın kabulü ve salt bir bilim anlayışının dogmatik bir düzlemde din haline gelmesine vesile olmaz mı? Bu vesileleri anlayabilmek için biraz da geometriden haberdar olmak lazımdır ki İslam dünyasında batıdan çok daha önce başlamış olan bu geometri serüveni Albert Einstein'ın relativite anlayışına gelindiğinde önemli bir argümanla karşımıza çıkar. Albert Einstein'ın da söylemiş olduğu bu teoremin Ekvator dışında bir yerden onun doğusunda bulunan bir yere gitmek için en kısa yolun doğuya gitmek olmadığı söylemiyle gerçekliğini bulur. Bu aslında insanın geometrik olarak bulunmuş olduğu şeklin ne olduğuyla alakalıdır. Dolayısıyla geometrinin mekan ve zaman üzerindeki etkisinden bahsetmiş oluyoruz. Dolayısıyla insanın nerede ve ne ile hareket halinde ona ait bir şekil aldığını da unutmamak gerekiyor. Yavaş yavaş relativistik felsefeye doğru adım adım ilerlerken bizler bunu unutmamamız gerekiyor. Eğer dünyadaysak bu geometrik hareketin karşılığı budur. Dünyada olmayıp bir başka yerde olsaydık belki bunun aksinde bir şeyler yaşayabilirdik. Örneğin cüce gezegenlerde ya da süpernova ışımalarının yaşandığı alanlarda bundan çok daha farklı bir hareket biçimine bahsedebilirdik. Bu durumda insanın sadece yaşadığı mekana göre bir şeyleri değerlendirmesinin doğru olamayacağını anlıyoruz. Bir diğer taraftan bu felsefik anlayış aslında fiziksel manada insanın bulunduğu pozisyonun ve o pozisyonu oluşturan bütün şartların da ehemmiyetine dair Önemli bir içgörü sağlıyor bizlere. Bu görüntüyle anlıyoruz ki bizler dünyada nerede olduğumuza değil sadece ne ile beraber olduğumuza da bakmak zorundayız. Halbuki relativitenin fiziksel koşullarını felsefik anlayışını perçinlemek için ortaya koyan bütün değerler, bunu yani söylediğimiz ikinci kısmı ne ile beraber olmak konusunu göz ardı ettikleri gibi, İnsanı da madde unsurunda sadece bir töz kıvamına getirmiş olurlar. Geometri demişken konumdan bahsetmeden olmaz elbette. İzafiyet teoreminde konum ve güç arasındaki ilişki bu felsefeye doğru yapacağımız yolculukta önemli bir unsuru barındırıyor ama yine ufak bir eksiklikle. Bunları beyan etmek gerekiyor ki felsefe konusuna geldiğimiz zaman... Tökezlemeden yolumuza devam edebilir olalım. Efendim, potansiyel enerji, güneşe en uzak bir olduğu yerde en büyüktür anlamı izafiyet teorisinin doğal bir sonucu olarak çıkabiliyor. Bir konumdan başka bir konuma geçerken, potansiyel enerji değişiminin eksiksiz olarak saptanabilir olduğuna dair bir iddia var bu teorimin içinde. Konuma göre hasıl olan bu enerjide, öz kütle gibi öz enerjinin de varlığı göz ardı ediliyor. Bu kuram kişinin doğduğu yerin önemini arz etmek üzere olmakla beraber, durduğunuz yerde kendinize ait özellikleri de göz ardı etmenize vesile oluyor. Gücü kendinden bilmek etkili olduğu bu anlayışla beraber henüz, kendi konumunu bulamamış olan insan için haddinden fazla bir yük oluşturuyor insanın omuzunda. Yani fizik deyip geçmeyin, insan hayatında o düşünceyi adım adım değiştirmenize vesile oluyor. Tıpkı yedikleriniz gibi. Hatta düşündükleriniz ve okuduklarınız yediklerinizden ve içtiklerinizden çok daha fazla etkiliği veriyor sizleri. Elbette bu noktada izafiyet teorisinin güncel fizik hayatımıza ve teknolojimize getirdiği olumlu etkileri yok sayamayız eksikliklerden bahsediyoruz. Bütünlemek adına insanın kendi nefsani istek ve arzularıyla yaptığı çabaların ana bulvardaki etkilerinin altını çizmeye çalışıyoruz. Geleneksel fizikte iki önemli bölüm var. Bunlardan biri gerçekler ve diğeri de coğrafya. Relativite ise tüm bunların yanında tüm olaylar arasında ölçülebilir bir ilişkinin olduğuna dair önemli bir değişimi sunuyor. Ancak bu ilişki ağının oluşumunda sanki bir mecburiyet olduğunu anlamaya başlıyoruz. Çünkü zoraki zincirlere hapsolmuş bir relativite var. Malzemenin sadece olaylar olması, fiilin muhatabı olan insan ya da bir başka şeyin sanki prangalarla bir başka şeye bağlı olduğu düşüncesini etkiliyor. Dolayısıyla tüm olaylar arasında ölçülebilir ilişkilerin varlığı, konu ölüm olunca tökezleyebilir. Evet ölüm bir fiziksel olay değil diyemezsiniz. Sonuçta hücrelerimizin bir anda hayır şu saatten sonra daha fazla çalışmayacağım demesine henüz hiçbir tıp dünyası Kıymetli üyesi kesin ve net bir cevap veremedi. Halbuki bu durum olayları sebeplere atfederken uzaklık ve yakınlık ilişkisini stabilize etmiştir. Halbuki bizim hayatımızda ve fizik dünyasında kesin stabil koşullar yoktur. Radyoaktivitenin farklı atom parçacıklarında yeni ulaşılan değerlerine bakılınca bu söylediğimiz cuk diye yerine oturabilir. Yani işin esasını şöyle ifade edebiliriz sevgili genç kardeşlerim. Bir cinayette her zaman en yakınından başlamak gerekse de katil bu cinayetin içinde maktulun kendisi veya çok uzak biri de olabilir. Dolayısıyla fiziksel koşullarda illaki her şeyi birbirine bağlarken o şeylerden bir şey olarak yaratıcıyı da görmenize vesile olur ki... İşte bu relativitenin felsefik anlayışında önemli bir etki düzlemine doğru yol almamız gerekliliğini ortaya koymaya başlar. Bu unsuru relativite etkisi olarak ele almak gerekiyor. Hakikatte hiçbir zaman değişmez olarak nitelenen şeyler yoktur diyor relativistler. Eline balta almış bir adamın küçücük bir meyveyi keserken meyvanın içinden beklediği sürprizi sürpriz olmayacak diyerek adlandırması gibi bir durum bu. Halbuki tersine, sadece matematik ve fiziğin sembolik dilinde belirli denklemlerde sabitleştirebildiğimiz değişmez temel ilişkiler ve fonksiyonel bağlılıklar vardır, diyor relativistler. Relativite teorisi, işte bu anlamda fiziksel düşünmenin ayrıcalıklı koordinat sistemi bulma girişiminde içine düştüğü zorunluluktan adeta bir onda ortaya çıkartmış oluyor. İşin açıklamasını ise şöyle yapmak lazım. Şeyin her neyse tüm kesinliği tamamen onun bize kendini sunduğu ilişkiler ağına bağlıdır. Yani karşımızda değişmezin olmadığını söylemek ya da değişmez olarak nitelenen şeylerin varlığını reddediyor olmak insanın evvelen bizzat kendini reddinden kaynaklanır. Hoş bu usul Albert Einstein'ın ışığın hızının bir yerden sonra sabitleştiğine ait olan ilgisi, ilişkisi ve böyle bir kavramsal düzeyde hareket etmesidir. Halbuki ışık sabit bir hızda hareket etmemektedir. İşin şüphe tarafına gelince işte bu fiziksel anlayış bizim hayatımızda şüpheci bir tutum takınmamıza vesile olur. Kökten şüpheden yegane kurtuluşun yolu buradan şüphenin bir yana bırakılmasında değil, daha da keskinleştirilmesindendir. Böyle olur ancak bu iş diyen tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan derken her şekilde horozdan şüphelenmeye başlamaya mecbur olurlar. Relativistlerin insana görünen şeyin hakiki olduğunu öğretmek istemediğini, hakikatin kesin gibi kabul edilmekten sakınmak gerektiğini beyanatları artık bu teoremin felsefe dünyasında ve insan hayatında ne kadar etkin olduğuna dair temel ize ulaşmamıza vesile olur. Yani şu ana kadar fizik dünyasındaki bütün gelişmeyi artık güncel hayatımızdaki karşılığıyla Anlamaya başlıyoruz. O yüzden biraz fizikten bahsediyor olduk. O yüzden kusura bakmayın. Konular daha iyi anlaşılması için bunlar hepimiz adına gereklidir efendim. Hakikat ise şu. Şüphe duyduğumuz şeyin hakikat olup olmamasından çok neden şüphe duyduğumuz önemlidir? Çünkü bir şeyin hakikatini arayan kişinin temel özellikleri şüphe duyulan şeyin şüphe duyulmaz bir gerçeklik olduğunun kendi içindeki özümseme kararıyla anlaşılır. Şöyle anlatalım mı size, sizin bir insanı seviyor olmanıza karşılık bir başkası bundan şüphe duyabilir ama o kişinin duyduğu şüphe sizin için hiçbir ehemmiye taşımaz. Bu durumda soru şudur, sizin sevginiz yok mudur yoksa vardır da bu bir yalan mıdır? Eğer bir şeyin gerçek olduğuna iman ediyorsanız ve iman da fiziksel bir koşulla ölçülemez diyorsanız işte bu durumda relativistler haklı olabilir. Ama imanın kesin ve katil koşulu karşısında sizin birisini seviyor olduğuna dair iddianız eğer bir başka kişi tarafından şüphe götürür götürürmüşçesine ibarelendiriliyorsa burada temel problem sizin bu hakikati gösteremiyor oluşunuz değil. Sizin sevginizden şüphe duyan kişinin aslında sizinle alakalı bir problemi olmasındandır. Fizikçiler bir defa da yıldızlara bu anlayışla baksalar belki durum bugünden çok daha farklı olacaktır. Relativistik felsefe yeni bir unsur değil. Relativizm akımının kurucusu antik Yunan döneminde yaşamış olan Pratogaras'tır. Yani hakikat hayata şüpheyle bakmak, Hakikatin kendisinin kendisinden mugayir bir dürüş olduğunu iddia etmek yeni bir şey değil. Ama fizikte gerçekleşen bu görüş, insanın her şeyin, var olan şeylerin var olduklarının ve var olmayan şeylerin var olmadıklarının ölçüsüdür gibi karmaşık bir cümleyi yüzyıllar önce kurmuş olan bir zihniyetin artık fiziksel olarak da ispatlandığına dair bir delildir. Halbuki Müslüman dünyası, Yıllardan beri Hz. Adem'den bu yana yaşadığı her şeyin fiziksel ve matematiksel karşılığını beyan edebilir düzeyde olmuş. Sonrasında bu beyanat ehli imanın imanını kuvvetlendirdiği gibi ehli şekavet mantığıyla bakan iman hakikatinden uzaklaşanların da küfrünü derinleştirmiştir ki müteşabihattandır. Nihayet bir gün elbet İslam düşüncesini konuşurken inşallah bunu da izah etmeye gayret ediyor olacağız. Peki gelelim Protagoras'ın söylemine. Bu söylemde ölçülerin birbirine karıştırıldıklarını herhalde uzun bir müddet kimse görememiştir. Çünkü var olan şeylerin var olduklarına dair bir şeyin ölçüsünü elde etmek elektromanyetik bir düzlem, var olmayan şeylerin var olmadıklarını ölçebilmekse, Hadi biz bir şaka yoldu metre koyduk, bir başka ölçü birimini gerektirir. İki ölçü birimi arasında bir dengeyi kurabilmek için henüz elinizde keskin bir formül yokken, izafiyet teorisinin getirisiyle bir yerinden bakarak bunu anlamaya gayret, hakikati örtmek anlamında olmaz mı? İşin biraz daha hakikatine ermeye gayret edenler var elbette. Onlar özellikle tarihi süreç içerisinde, kültürel görecelik anlamında karşımıza çıkıyorlar. Bu noktada bu kültürel relativizmin pençesine düşmüş olarak bütün felsefi yazılarda ön plana çıkan isimler Huntington'la beraber medeniyetler arası çatışmadan bahsediyorlar. Dolayısıyla kültürel görecelik yani relativizmin kültürler üzerindeki etkisini reddeden bir başka tayfa Buradan hareket ederek 10 Aralık 1948 yılında Birleşmiş Milletler'in ön planda olduğu insan hakları ortak beyannamesinin ortak bir değer olduğunu ifade ederek bir pusula arayışına çıkıyorlar. Relativizmin bana ve sana göre değişkenliğine karşılık ortak bir bildiri altında yayınlanan bu insan hakları her neyiketse daha ziyadesiyle batılı ülkeler için işe yarıyor. Öyleyse, doğu dünyasında böyle bir hakkın yokluğundan bahsetmek yeterli ve kâfi geliyor mu? Halbuki bütün insan hakları sözleşmesinin çok ötesinde, Rasûl-i Kibriye aleyhissalâtu vesselâm Efendimizin doğuda bıraktığı derin iz, bütün dünyayı halihazırda sevgi ve muhabbetle sarıp sarmalamaktadır. Elbette bütün söz en sonunda insana geliyor ve insan denildiği yerde ahlak konuşulmaya başlanıyor. Ahlaki relativizm konusunda şu söz ön planda. Doğru ve ilkelerin objektifliğini ve evrenselliğini reddeden, bunların bireye veya topluma göreli olduğunu savunan yaklaşımlar bütünü ahlaki relativizmin temel yasası olarak ortaya çıkıyor. Herkes masaya konulmuş olan bir doğum günü pastasına bakınca kimisi bunu beğenebilir, kimisi hiç beğenmeyebilir, kimisi de şaşırabilir diyor. Hakikat şu manada yola çıkılırsa eğer, zevklerle ölçülebilir değerler çerçevesinde bir felsefik anlayış ortaya konuyor. Halbuki buradaki temel soru şu olmalıydı. Ortada bir pasta var mı? Evet. Bu pastayla ilişkili olan doğum günü sahibi var mı? Evet, bu durumda genel kültürel anlamda yerine getirmek gerekirse ortada doğruluk vardır. Ama bu pastanın tadını elbette beğenmeme hakkında sahipsiniz. Ama bu durumda bile ahlaki duruş o pastayı getiren kişiye teşekkür etmekle ilgilidir. Dolayısıyla relativizmin ortaya koyduğu ahlak anlayışı en basit yolla anlatmaya çalıştık elbette etrafındakilere değil kendisine yönelmiş olan bir sistemi ortaya koymaktadır. Halbuki Doğu'nun düşüncesi etrafındaki insanların sizin hayatınıza kattıkları ya da onlar sizin hayatına bir şey katamıyor olsa bile sizin onlar adına neler yaptığınızla alakalıdır. Toplumun bu ahlaki unsurunu bir kenara bırakmış olan tarihin pek çok önemli felsefe adamı var ki bunlardan bir tanesi de hiç şüphesiz Nietzsche olarak karşımıza çıkar. Yazım dünyasında en çok kendisiyle çelişmeyi baş başarmış olan Nietzsche'nin şu söylemi relativistik karmaşanın temelini oluşturmaktadır. Gençleri bozmanın en kestirme yolu, farklı düşünenlere değil, benzer düşünenlere değer vermediğini öğretmektir. Peki bir arada aynı şeyleri düşünen, aynı minval üzerine yürüyen insanların fiziksel olarak da birbirlerine katmış oldukları ana değeri nereye koyabiliriz? İnsanların bir ve beraber olma duygularından hareketle bu duyguları tetikleyen doğrular ve doğrulara yapışmaya çalışan ben yanlışım ve ben eksiğim diyen anlayışa nasıl bakmalıyız? Nietzsche şöyle bakıyor. Doğrular ve yanlışlar yoktur. Sadece yorumlar vardır diyor. Halbuki yorumladığınız her şeyin içerisinde bir doğru ve bir yanlış algısı da söz konusu oluyor. Peki yaptığınız yorumların içerisinde doğruya ve dahi yanlışa, yer vermediğiniz müddetçe siz nerede durabileceksiniz? Bu, elinde bir kibrit kutusu ve karşısında bir bombayla asla yan yana gelmesi gerekmeyen bu iki unsuru hem birbirine yanaştırıp hem de patlatmamak üzerine verilen bir mücadele. Tabirca ise de bizlere önemli bir blöf yapıyor. Bu blöfse zihin dünyamızda büyük bir karmaşayı tetikliyor ama bu karmaşaya Özgün bir duruş adı veriliyor. Tüm felsefik yaklaşımlarda olduğu gibi bu felsefe yaklaşımının da sonunda Tanrı inancıyla alakalı elbette bir yorumla karşılaşacağız. Leibniz bu yaklaşımın sahibi Relativite teorisine benzer bir yaklaşımla söylüyor bu sözünü. Tanrı'nın baştan gerekli müdahaleleri yaptığını ve günü gelince mucize olarak nitelendirilen olayların Hiçbir doğa yasası ihlal edilmek sizin gerçekleştiğidir anlamını koyuyor ortaya. Peki hakikati bir de bu açıdan bakmayı denesek bile. Burada Rabbimizi belli kıstaslara koyma çabası yok mudur? İnsanın yaratıcısını belli kıstaslara koyarken kendisinin fiziksel dünyadan başlayan görecelilik kuramıyla... Gerçek üstü şeyleri anlama gayreti ya da ulaşmaya çalıştığı uzay ötesi, uzayın ötesindeki değerlere ulaşabilmesi mümkün müdür? İnsan en başta kendisi için gerekli olanı kabul ederek yola çıktığında hakikat gördüklerini gördüğü üzere ve bulunduğu mekan ve yerleşke ile kavramaya başlar. Bunun ötesine geçmeye çalışan her türlü kavram ve anlayışın uğrak noktası işte bu çelişkiyle sonlanacaktır ki sizler bu videoların içerisinde Batı felsefesinde sürekli aynı anlayışın o derin izlerini dinliyor olacaksınız. Hakikat bu dinlediklerinizden sonra ise Doğu'nun düşüncesi, İslam'ın düşüncesinin bu anlamlar karşılığına ne söylediğini anlayacağız. Hem Relativite teorisi hem bu teorinin güncel karşılığı hem tarihsel serüveni hem de hepimizin hayatında bugün de anlam bulmaya gayret eden ara sokaktaki bir tabiri çözmeye gayret ettik şimdilik. Kendinize iyi bakın ama relativistler gibi değil yani sadece kendinize değil. Kalın sağlıcakla.